sallı ve selam ebalık ala Muhammedin ve alih amillahi ve iftali evdu billahim ne şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim Allahu zu emri ilahisi maddeye tecelli etti o tecelliyle musahkar ediliş sad suresi 36. ayeti kerimenin ikinci kısmında şöyle ifade ediyor istayz Fesahharna lahu rriha taji bi'mrihi rukh'an haythu asaba onun emriyle irade ettiği yere yumuşak bir esintiyle akıp giderdi Allahu zul emri ilahisi harfi ba'nın hikmeti ilahisince emrin sonucunu görmeye başladık Madde kendisine seslenmiş ve nida etmiş olan o sesi şimdi tanıyor. Çünkü Allahu Zülcelal o sesin içerisine nur-u Muhammedi'nin tecellisinden hasıl olan DNA'nın dizilimindeki 7. genomdaki büyük nur ile ilmi hakikatin beyanatı iznini verdi. Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi, İnsanın DNA'sında yer bulup ona bir karşılık gelebilmesi için mutlak surette ışığa muhtacız. Bu ışığı ışık olarak adlandırmamız onun nurunun gerçekliği karşısında sadece bir tezahür. Esma-ül tecellilerinde olduğu gibi aslını bilmeyene mümkün ancak iradenin hikmetinde var olan tezahür keşfindeyiz. Onu keşfettikçe ilmin içerisinde maddenin farklı mekanlarda farklı şekillerde kendini gösterebiliyor olması hem bu dünya için değil aynı zamanda öteki dünyayı anlamak için de mühimdir. Zira taş dediğiniz, demir dediğiniz, ateş dediğiniz bu dünyada da var. Aynı şeyler öbür dünyada cehennemde de var. Allah korusun imansız bir ölünün karşılığı bu. İman ile vefat eden bir şahsın da cennette göreceklerinin pek çoğunun tezahürleri de dünyada var. Maddenin farklı yerlerde çok farklı şekilde karşılık verebiliyor olması bu ilmin mekansal özellikleriyle zamansal tecellilerinin ötesinde de bir takım fikre sahip olduğunu gösteriyor bizlere. Cenab-ı Hak her şeyi kendi fiziğiyle kimyasıyla, Müteşabih olandan sıyrılmak istemeyene hikmetini sıyrılıp da sıyırmadan orada kalanların boğulup takılıp kalmasını da böylelikle vesileler hususunda yaratmış olmuyor mu? Hakikat o ki o maddelerin tecelliyatı her birisinde büyük bir ilmi gerektirir. O ilmin şimdilerde sadece küçük bir kısmına vakıf olduk çekirdeği, elektronu biliyoruz. Aralardaki boşluklardaki kuark aralıklarından geçen hafta kısaca bahsetmiştik ki bu hafta o kuark aralıklarının aslında emri yerini getirebilmek için nasıl farklı davranabildiklerini gösteriyor. Aslında maddede biraz önce yani geçtiğimiz hafta ifade ettiğimiz gibi her bir atom numarasının kendisinin üssü kadar Örneğin 2 atom numarasına sahip olan bir atomun 2 üzeri 2 yani 4 kadar farklı cihette tezahürü mümkün. Öyle bir tezahür ki bunlar en alt limitten en üst limite kadar hareket edebiliyorlar. Bizlerse bu dünyada en altın bir üstünü yaşıyoruz ehli iman olarak. Hakikat o ki bir Müslümanın elindeki demirle, Ehl-i elindeki demir işte bu manada çok küçük farklarla bile olsa değişiklik taşıyor. Hepimiz şahit olmuşuzdur. İki insanın aynı yemeği aynı oranlarda aynı ısı, aynı nem, aynı ateş, aynı tava, aynı et ne derseniz deyin. Her şeyin aynı olduğu anda yapılmasına rağmen ikisinin elinde de farklı lezzetlerle çıktığını görüyoruz. Kiminleri bunlara eldeki bakteri adedinin veya çeşitliliğinin farklılığından doğan bir illet olduğunu beyan etmekte. Ancak hakikat madde adamına göre tezahür etmekte. Zira, her bir maddenin üzerinde dedik ya Nuru Muhammedi'nin DNA'daki etkisiyle bir şey musahhar kılınmaya izine tabi tutuluyor, bir diğer taraftan da o izin çerçevesinde akıp gidecek bir emre muhatap olabiliyor bir insan bu emri ilahinin bir kısmına bağlanmış olsa ve diğer taraftan Rasulü Kibriya ile arasında bu nurun çok küçük bir parçasından dahi olsa izahatla söylüyoruz bir ilişki de olsa bu ilişki hakikatiyle madde tarafından tanınabiliyor hani dedik ya maddeyi kendisine kim dokunmuş nasıl dokunmuş ne söylemiş bunlara dokunurken bilebiliriz demiştik ya geçen hafta Madem bilebiliyor o halde buna karşı da bir tepki göstermesi gerektiği ortaya çıkıyor. Maddenin tepki gösterebilmesi bu kuark aralıklarında ortaya çıkan bir etkileşimle mümkün. Ancak şifreyi bulamadığımız için ve bulabilmemiz için elbette ki o peygamberlik vasıfları gerekiyor ki Evliya Allah'taki keramet bile bu peygamberliğin üzerinden hasıl oluyor. Çünkü Evliyaullah peygamberlik makamında değil. Ancak Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın imdadıyla medediyle mümkün oluyor ya bunlar. İnsanoğlunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile olan ilişkisi maddenin üzerindeki bu tezahürün farklı bir lezzetle karşımıza çıkmamızı sağlıyor. Yani tabirca ise kalite değişkenliğine vesile oluyor bu. Evliya Allah'ın elinden çıkan kelamese bu kalite değişkenlerinin daha keskin ve limit üstü hareketiyle mümkün. Ve onlar da bunu gerçekleştirirken elbette en başta Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamdan ve dahi ondan sonra Hazreti Ali ve Hazreti Ali Efendimizin ardından gelen bütün Silsile-i Muhammediye'nin büyüklerinden medet istiyorlar. Tabiri caizse madenin titreşimleri arasındaki o kuarkın içerisindeki şifreyi, Titreştirerek ya da titreşimini düşürerek farklı bir şekilde kendilerini izahata mecbur ediyorlar. Yani bugün dahi yapay zekanın ulaşmak istediği yere bir bakarsanız kullanıcının kullandığı alet üzerindeki Farklı davranış biçimlerini ezberleyerek aynı şeyi bir daha yapmasın diye önden bir öğrenimi yapay zekada yapmak nasıl mümkünse bunun aynısını doğada birebir görüyoruz bizler. Bitkiler, meyveler, sebzeler nasıl ki dildeki reseptörlere bağlı olarak farklı cihete cevap veriyorlarsa, aynı şekilde elimizden çıkan herhangi bir şeyin de farklı bir lezzete kavuşuyor olması maddenin elimizde farklı bir cevaba muhatap olmasından kaynaklanıyor. Cevaba muhatap olan bu maddenin günün birinde yani ahir zamanda da bizler hakkında şehadetli olacağı da bilinen bir gerçek O zaman maddenin kendisine ait bir hafızası da var desek tam da yerine oturtmaya gayretin içerisine yer vermiş olabiliriz Yani maddenin hafızası varsa bu hıfsiyet bir ilmi bu ilimse bir tecelli gereği ola bir karşı tepki gerektirir o tepki işte bir peygamberin elinde sadece esintiyle akıp giden, yumuşak bir esintiyle akıp giden hakikate dönüşüp gelir. İrade-i ilahinin bu ilmi hakikatle hikmet boyutunda cihet bulunması işte bu güzelliklerle mümkündür. O güzelliklerle onun buyruğu her maddeye tecelli etmiş, o tecelliyle o madde insanoğlunun eline tabirca ise hizmetkar edilmiştir. Hem Allah-u Zülcelal her şeyi bizlere hizmetkar olarak yarattığını beyan eder. Hem de biz bunu görmezden gelirsek bu halimizin bir sonucu olarak bilinmektedir. Haftaya yeniden görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.